Spagetti Bolognese'nin yani kısacası domatesli spagettinin porsiyon adedine göre kullanılan domates sayısı gösterilmiştir. Buna göre verilen değerlere bakıp aralarındaki bağıntının orantısal olup olmadığına karar veriniz. Peki, karar verelim. Burada porsiyonlarla domatesler arasında orantısal bir bağıntı var. Kullanılan domates sayısının porsiyon üzerindeki oranına bir bakalım. Bu oran 16. Yani sadeleştirince bu oran 5'e 3 oranına eşit oluyor. Burada da 15'e 9 oranı var. Eğer iki tarafı da 3'e bölersek yine 5'e 3 oranını elde etmiş oluruz. Yani bir önceki oranla aynı. Sonuncu veride ise 15'e 25 oranı var. İki tarafı da 5'e bölersek yine 5'e 3 oranını buluruz. Yani verilenlere göre domatesler ve porsiyonlar arasında sabit bir bağıntı var. Bu durumda bu bağıntıya orantılı bağıntı diyebiliriz.